Merhabalar, ben Gürcan Serbest. Firmail oyun Teknolojisi ve Negenter yazılımın kurucusu ve CEO'suyum. Fon bulucu platformu üzerinden düzenlediğimiz ikinci payadayalı kitle fonlaması kampanyasını siz değerli yatırımcılarınızı da davet etmekten memnuniyet duyuyoruz. Firmail, oyun teknoloji dünyasında uzun yıllara dayanan tecrübesi ve tutkusuyla her biri kendi alanında uzmanlaşmış oyun geliştiricileri, tasarımcıları ve mühendislerine oluşan bir tarafından yönetiliyor. Bu heyecan verecek ekip kaliteli ürün sunmak için sürekli olarak kendilerini yeniliyor ve geliştiriyorlar. İlk paya dayalı kitle fonlaması kampanyamızda %216.8 fon oranıyla uzun süre kırılamayan bir rekorlarımızı attık. Yatırımcılarımıza 5 katı ile istenilen exit imkanı sunarak paya dayalı kitle fonlaması tarihinde daha önce görülmemiş bir başarıyla yatırımcılarımıza ciddi bir kazanç imkan sağladık. Firmware Near Vakfı'ndan alınan 55 bin dolarlık hibeyi e sermayesine ekleyerek tamamen bedelsiz olarak yatırımcılarına sunmuştur. Toplanan yatırım ve Nir Vakfı'ndan alınan hibe ışığında ekibimiz oyun karakterlerini, çevresini ve objelerin konsept çizimlerini tamamladı. Bu konseptlere uygun olarak karakterler modellendi, riklendi ve animasyonları oluşturuldu. Sanat tarafındaki gelişmelerle beraber yazılım ekibi de multiplayer çözümleriyle, güçlü işbirlikleri kurarak network altyapısını hazırladı. Fernvale, sadece ve ile değil, aynı zamanda VR dünyasında da büyük bir eğlence aracı olacak VR hockey'i geliştirerek test yayınını aldı. Tüm bu adımlar, Fernvale'in kaliteli oyun deneyimleri sunma hedefine ulaşmak için attığı önemli adımların sadece birkaçıdır. Bu oyun deneyimlerini daha iyiliğe taşımak için Alanında daha tecrübeli bir şirket olan Negentra ile güçlerimizi birleştirdiğimiz haberini siz değerli yatırımcılarımıza vermekten memnuniyet duyuyoruz. 2018 yılında kurulan Negentra, 3 farklı ülkede uzun yıllar boyunca İKSAR sektöründe hizmet gösterdi. Simülasyon sistemleri, metaverse teknolojileri ve İKSAR oyunları gibi alanlarda önemli projeler üretmeye devam ederken dünya devi teknoloji üreticileri ve tedarikçileri ile stratejik ortaklıklar kurarak müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalıştı. Negentra, çeşitli projelerle bugüne kadar 4'ü uluslararası 14 hızlandırıcı programa dahil olmuştur. Invest Horizon Accelerated Kalite Etiketine sahip, az sayıda teknoloji şirketlerinden biridir. Negentra bünyesi altında 1,5 yıldır geliştirilmekte olan Pol Projesi, EIBC Eurasia ve Laval Virtual 2023 gibi prestijli etkinliklerde, ilk altıya kalan startuplardan biridir. Bununla birlikte Binance Kickstart, Startup by link Saga Innovator, Yapı Kredi Fast Forward gibi programlara da kabul edilmiştir. Oculus, Vario ve PlayStation resmi partneridir. Negenta bünyesi altında, son bir buçuk yıldır geliştirilmekte olan Soğuşapol projesi, bir sosyalleşme ve oyun platformudur. Soğuşapol, oyun oynama ve sosyalleşme faaliyetleri için Tek noktadan bir çözüm sunarak, kullanıcıların özelleştirilmiş 3D NFT avatarlarını kullanarak birden fazla deneyime katılmalarını sağlar. Soğuşa Polle kullanıcılar, sosyalleşebileceği birçok etkinlik içerisinde bulunabilir, sanal konserlere ve etkinliklere katılabilir, ofis alanları kiralayabilir, kişiselleştirilmiş NFT avatarlarını tasarlayıp kullanabilirler. Platform, içerik oluşturuculara, kullanıcılara ve geliştiricilere Sanal dünya içerisinde finansal ödüller kazandırırken sosyal becerilerinin dünyadaki yansımalarını kullanıcılarına sunmuş oluyor. SoşaPol platformu sadece oyun platformu olmak dışında Souşa Edu adı verilen bir eğitim sistemi de içermektedir. Souşa Edu cross platform bir özellik taşıdığından herhangi bir cihazdan erişim sağlanabilir ve farklı birçok interaktif eylemde bulunabilir. Kullanıcılar online derslere katılabilir ödevlerini teslim edip geri bildirim alabilir ve öğrenme sürecini kolayca takip edebilecekleri bir eğitim sisteminin parçası olurlar. Sousha Pol, Eduyla Edu ile kullanıcılarına farklı bir öğrenme deneyimi sunarken aynı zamanda kişisel gelişimleri içinde bir fırsat yaratmaktadır. Sousha öncelikle oyun ve sosyalleşme deneyimleri sunan bir Metaverse platformu olmasına rağmen altyapısını diğer firmalara da kiralayarak ek bir gelir kaynağı da sağlıyor. Bu sene içerisinde Ayasofya'da geçen bir sanal turizm projesi olan Virtual Tourist yazılım altyapısı için SovuşaPol kullanıldı. Virtual Tourist ile beraber Negentra 50 bin dolarlık faturasını da kesmiş oldu. Bu sayede SovuşaPol sadece kendi platformuna değil, başka şirketlere de hizmet sağlıyor ve daha geniş bir kitleye ulaşarak büyümeye devam ediyor. Firmeli oyun Teknolojileri ve Negentra'nın bu başarışında gerçekleştirecek olduğumuz birleşmeyle RIP3 dünyasında önemli bir oyuncu haline geleceğiz. Kusuracık hamle ile yatırımcılarımıza daha büyük bir yatırım fırsatı sağlarken, aynı zamanda geçeceğimiz ürünlere ekleyeceğimiz yeni özelliklerle oyuncularımıza daha zengin bir deneyim imkanı sunacağız. Fonboç platformu üzerinde gerçekleştirdiğimiz ikinci kampanyamızda size değerli yatırımcılarımızı aramızda görmek istiyor. İyi günler diliyoruz.